Evet, herkese günaydın. Ee, şimdi evden çıkıyoruz. Şimdi ne yapacağız bakalım? İlk olarak... ilk evimize bakmaya <gülüyor> Evet, <gidiyoruz. gülüyor> ilk evimize Emlakçı. bakmaya gidiyorum. göreceğiz. Randevu aldık. Türkiye'den almıştık randevuyu. Ee, daha önceden hani henüz Türkiye'de burada buraya gelecek olanlar e, şimdiden Türkiye'deyken randevu alsın bence. Çünkü ev bulma olayı birazcık sıkıntı. İnsanlar ev bulamıyor. Fiyatlar birazcık beklediğimizin üstünde olabiliyor. Farklı şeyler de var. Neler var? Farklı seçenekler de var. İşte su dahil, elektrik dahil, dahil değil işte belediye vergisi falan bu gibi vergiler de var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Şimdi eve gideceğiz. Bakalım ev nasıl, ortam nasıl, emlakçılar nasıl davranacaklar? Bunları deneyeceğiz. Hadi bakalım, şimdi yoldayız. Evet, gideceğimiz yere hala yürüyoruz. Aslında çok fazla uzakta değil. Ee, biz şimdi erkenden çıkalım dedik. Esra'nın e, ev konusu daha çok ilgili, daha hassas. Evet, bir karavan. Evet Hasan bu evi hangi web sitesi üzerinden buldunuz ve hangi web sitelerini araştırdınız? Rightmove'dan buldum. Rightmove, Zupa ve Gamtri sitelerinden baktım. En çok hangi evi beğendin tabi? Hangi evi diyorum, Hangi siteyi beğendin? En çok Rightmove daha düzenli geldi bana. Zupa da iyi ama çok ilan sirkülasyonu yok sanırım. Rightmove daha iyi oluyor gibi geldi bana. Evet. Onda Esra ben daha uzman diyebilirim. Neredeyse ben hiç bakmadım. Bir şey her şeye ev konusunda her şeyde Esra bakıyor. <gülüyor> İstanbul'dayken de öyleydi. <gülüyor> Evlendiğimizde. Buradaki evimiz de ben Esra bulmuştu. Evet şöyle biraz şeyleri gösterelim. Evet. Ya şu. Evlere hayranım ya. Şunların şöyle kutu gibi düz düzgün bir şekilde olmaları bana çok anlamlar geliyor. Bizde daha, çok... Biz daha çok hep şunlardan var. Şöyle. Burada öyle büyüklerden çok az var. Evet, hadi yine farklı bir sokağa daha gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi sokaklarda kimse yok. Maalesef böyle bir tuhaf geliyor bize. insanlar. yürüyen insan yok gibi bir şey yani gördüğünüz gibi Kaç tane araba geçiyor sadece. Dün Ikea'ya gittik. Altı katlıyız değil mi Esra? Evet. Ee, yani bir orada kalabalıklığı gördük yani insanlar artık havalar biraz serin diye dışarı çıkmak istemiyor mu tam bilemiyorum ama onun dışında gördüğünüz gibi hiç bir şey yok burada tamam burada bir şey var ee, Uber çok yaygın onu zaten biz de biliyorduk yani Türkiye'den Uber markasını biliyorduk bir de farklı olarak burada Ola diye bir marka var o da taksi firması, Uber gibi. Değil mi? Tamam, aplikasyon, aynı Uber gibi. Ee, aplikasyon üzerinden kullanılıyor. Türkiye'de indirmiştik biz bu uygulamayı ne olur ne olmaz diye ama Türkiye'de açamadık. Burada da açmak için numara mı lazım desa? Burada da açmak için hani aktivasyon yapmak için e, İngiliz numarası lazım. Evet. Gördüğünüz gibi şeyler birazcık farklı. <gülüyor> ee, şoförlerin direksiyonlar sağ tarafta, bize en çok garip gelen şeylerden bir tanesi ve tabi ki de trafiğin ters altınızı. Karşıya mı geçeceğiz? Kamerayı çekmek istiyorum. Thank you, thank you. Sadece nam, nasıl? Please, machine machine. The washing machine area is at the bottom of the corridor, so that's ah, separate to the room, so I'll be to show you that. After. Yeah. Nasıl öyle? Güzel. Sadece çamaşır makinesi koridordaymış. Olsun. Güzelmiş. Bir şey sorarsa ben de. Uh, to, um, oh, I'm not too sure. The council tax is yeah. included, so you'd have to find that out separately. I'm really not, I'm not too sure what that would be. Okay, how much um, total the cost? So the rent's five seven five, yeah. and that includes the water bills. Yeah. And then you say you have to pay for the council tax, the electorate yeah. and yeah. the Wi-Fi. Council tax or extra? Yes, yeah. so that extra, that's not included in the rent. The rent's five seven five. Kosmuzim monte muzayen. Ha, camışımın üstünde oturacak bir şey. Dryer. Evet. Hala mı otur? Evet şimdi üstünüze Evet arkadaşlar az önce eve baktık. Ee, sağ olsun Hakan abi de son anda yetişti. Gerçekten e, eve ince dedik. Ev fena değil, güzel. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir kişi daha geldi eve bakmaya. Baktık, bir Türkçe konuşuyor, o da Türkmüş, öğrenciymiş. Evet. Ee, şimdi Hakan abiyle de beraber baktık, yorumladık. Ee, ev aramaya devam edeceğiz. Ev birazcık daha öğrenci için ideal bir ev gibi gözüküyor. Hani tek oda, i̇şte çamaşır makinesi falan ortakmış. O birazcık saçma geldi, açıkçası. Evet, bir de çok yüksek değil mi aslında? dark etmek ama yani bir de şey böyle yüksek ev ben bence ısınma problemi falan olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Ev arabaya devam ediyoruz. Eee şimdi İlk de <gülüyor> ilkeye başarısız. Şimdi de BRF kartlarımızı almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi post office'e geldik. Ee, buradan BRF kartlarımızı aldık. Ancak çok ilginç, postafis böyle postane gibi bir yer gibi düşünüyorduk biz. Dnr gibi. Ama bildiğin dnr gibi. Bizi birazcık şaşırttı. Böyle biraz göstereyim. Bu bu anlamda çok şaşırtıcı bir yer. Açıkçası. Şimdi e, girerken çekmiyordum. Şimdi de giriş tekrardan çıkacağım. Yanımızda, yanımızda bununla pasaport, şu bize, ne bize yazdıktan verdiğimiz kartı getiriyoruz. Bir de pasaport evet. yanımıza. bir şeye ihtiyaç yokmuş. Evet. Şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar. Post Office'i arıyorduk. Bildiğiniz Avm gibi bir şey pardon. Bildiğiniz DNR gibi bir yere geldik. Buradan Post Office'ten adresimizi belirterek e, BRP kartlarımızı aldık. Evet şöyle gösterelim. Bunun içinde BRP kartımız var. Oturum izniğinizi satmanın üzerinden oluyor. Değil mi? Şimdi aldık. E, birazdan kartlarımızı kolay Herhangi bir sorun çıkartmadı memur. Sadece şu anda otursuz. adresiz Evet. Sadece oturduğumuz adresi sordu, onu verdik. Onun dışında herhangi bir problem çıkartmadı ve hazır olan kartlar, daha önce hazır gelen kartlarımızı almış olduk. Oturduğumuz adres de hani şu anda biz mesela Airbnb'de kiralık bir yerdeyiz. Onun adresini, geçici adresini de verebiliyorsunuz. Çok önemli bir şey değil. Evet. Olamam. Şöyle tıklıyorum. bir AVM'ye şöyle bir çekeyim mi? Birazcık AVM'lere bakalım şöyle. Böyle Evet Herkes bakıyor. Neyse Hadi <gülüyor> çıkalım Evet Arkadaşlar e, bugün bir eve baktık Ondan sonra bir alpikatla Bizi aldık e, Eşimle beraber Başlamışız. Kaldı mı? Kaldı Bir tane daha ev randevusu aldık Tekrardan eve gideceğiz. En zor iş Eve bakmakmış. Ev bulmakmış e, Şimdi bir yerde oturacağız Ondan sonra saat dört gibi de e, gidip eve bakacağız. Bu video şimdik bu kadar. Şimdi e, bu video e, şimdi bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.